Arkadaşlar merhaba, İddiat, tahmin yok paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Öncelikle dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımız hemen hemen hepsi tercih bitti arkadaşlar. Üzgünüm. Maalesef istediğimiz gibi gitmedi. İstediğimiz sonuçları almadık. Maalesef diyorum. <gülüyor> Yalnız canlıdan aldık arkadaşlar. Şöyle bizim Whatsapp grubumuz var. Videolarımıza en çok yorum yazan ve beğenen 3 e, kardeşimizi alıyoruz diyoruz her hafta. Ücretsiz Whatsapp grubumuz arkadaşlar. Neler yaptık? Şöyle göstereyim ben. 4.07 oranlık bir kuponumuz vardı. İlk kuponumuz. Adana Demir, Kocaeli Spor karşılıklı gol var. Aldık. Erzurum Gaziantep bir buçuk üstünü aldılar arkadaşlar. Başarılı bir şekilde geldi şu anda görüyorsunuz ekranda. Yine Haydnheim Nürnberg maçına ilk yarısı 0.5 üst aldırdık arkadaşlara 2.20 oranda. İlk yarı bu da geldi başarılı bir şekilde ve 4.50 oranlık arkadaşlar genelde ben kuponlarımı şey olarak veriyorum kombin olarak veriyorum tabi değerlendirmek isteyenler tek tek de alabiliyor bu bahisleri maalesef rangers'ın ilk yarı 0.5 üstünden yattık bohum 1.5 üstü geldi biliyorsunuz 2-1 kazandı maçı bu kuponumuzu yattı bu kuponumuzda maalesef yattı arkadaşlar fuan labrada labrada Penaltı kaçırdı ve e, maalesef kuponumuz yattı. <gülüyor> Ankara gücü Malatya maçına karşılıklı gol var aldırdık. O geldi. Yine Hatay Spor Konya Spor maçına ev 1.5 üst dedik arkadaşlar. 1.95 orandan tabi bazı arkadaşlarımız 2 orandan yakaladı. Bu da başarılı bir şekilde geldi. Hatay Spor biliyorsunuz 2-1 kazandı. Ve Logrones-Mirandes maçına 1.70 orandan ilk yarı 0.5 üstüne aldırdık. O da 3 dakika sonra geldi arkadaşlar bakın. Dakika 13'te biz aldırdık bahsi. dakika 16'da başarılı bir şekilde geldi. Ve bu da kazanan kardeşimiz arkadaşlar. Bize attı. Bize atmasını söyledik. Kırmadı attı. Teşekkür ediyoruz. Bakın 2 orandan yakalamış. 1 dakika 80'de girmiş. Böyle olduğu zaman seviniyoruz arkadaşlar. Bugün sizler için 3 tane e, maç hazırladım. 3 tane kupon hazırladım. Maç diyorum pardon. 3 tane kupon hazırladım. Aklınıza yatarsa e, değerlendirebilirsiniz. Artık kupon şeklinde vereceğim arkadaşlar. Her videomda 3'er kupon. İlk kuponumuz 2.96 orandan oluşuyor, tabi sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İlk kuponumuzun ilk maçı Bandırma Altay maçı. Altay 1'i arkadaşlar 1. sırada Bandırma 10. sırada 21 puanla mücadele ediyor. Biz yaptığımız analizler ve karşılaştırmalar arkadaşlar. Bu maçın 2.5 üste gideceğini düşünerekten bu maça 2.5 üst aldık. 1.85 oranda kuponumuzda o şekilde ekledik. İlk kuponumuz bu şekilde. İlk kuponumuzun ilk maçı. ikinci maçımız ise arkadaşlar Holstein-Kill-Osnabrog maçı. holstein kill Osnabrog maçı arkadaşlar saat 15.30'da başlayacak. Almanya Bundesliga'dan. Yine canlı puan durumuna bakalım arkadaşlar. Holstein Kiel birinci sırada ve Osnabrog yine onun, onuncu sırada. Diğer maçta e, bir benzerliği var. Sadece oranlar değişiyor. Biz bu maçı arkadaşlar ev sahibinin bir buçuk üstüne aldık. 1.60 orandan değerlendirebilirsiniz. Toplam 2.96 oran yapıyor. Tabi siz farklı farklı kombinler de yapabilirsiniz. Mesela ilk kupondan birinci maçı alıp ikinci kupona ekleyebilirsiniz. Veya verdiğimiz kupona ekstradan bir ee, maç ekleyebilirsiniz. Sizin güvendiğiniz bir maç olursa onu da ekleyebilirsiniz kuponunuza. Evet, ikinci kuponumuz arkadaşlar 2.40 orandan oluşuyor. İkinci kuponumuzun ilk maçı Almanya Bundesliga 2'den Erzbirge-Brunsvich maçı. Saat 15.30'da başlayacak. Bu maça karşılıklı gol var aldık arkadaşlar 1.50 orandan. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İkinci İkinci kuponumuzun ilk maçı bu şekilde. İkinci maçımız Giresun-Tuzla Spor. Türkiye 1. Liginden arkadaşlar saat 16'da başlayacak. Giresun Spor ikinci sırada arkadaşlar 32 puanla Tuzla Spor 30 puanla e, yarışı sürdürüyor. ve Bu maçta benim tahminimce... Yani yaptığımız analizler karşılıklı gol varı gösteriyor. İki takımdan da gol bekliyorum. 2.40 oranlık ikinci kuponumuz da bu şekilde. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz. Ve üçüncü kuponumuz arkadaşlar. 2.43 orandan oluşuyor. <gülüyor> Yarın yine canlı maçlarımız var. Canlı tahminlerimiz var. Sizler de şansınızı arttırmak istiyorsanız arkadaşlar videolarımıza videolarımıza bol bol yorum yazın. Sizleri e, Whatsapp grubumuza alalım. Bugün çok çok iyi gittik. Birazdan tahminlerimiz olacak yine. E, i̇nşallah güzel bir şekilde kapatırız. Üçüncü kuponumuz arkadaşlar 2.43 orandan oluşuyor. İlk maçımız İtalya seri A'dan saat 17'de başlayacak Cenova Lazio maçı. Biz bu maçın 2.5 üstünü aldık. İki takımdan da gol beklediğimiz için 2.5 üstünü aldık arkadaşlar. Cenova da atacak. Lazio'nun ee, da atacağını düşünüyorum ben. Bu maça Lazio'nun 1.5 üstünü açmış olsalardı ben alacaktım arkadaşlar. Maalesef 2.5 üstünü açmışlar. Deplasman 1.5 üstünü şu an açtılar. Evet arkadaşlar... Değmiyor. dileyen deplasmanın 1.5 üstünü de değerlendirebilir. Yani Lazio 2 gol atar diye düşünüyorum. Ama ben kuponumda 2.5 üst değerlendirdim. 1.50 oranda. İkinci maçımız arkadaşlar Spezia Hellas var ona. Bu maça karşılıklı gol var aldık arkadaşlar. Üçüncü kuponumuzun ikinci maçı bu şekilde. Karşılıklı gol var aldık. Umarım bu kuponlarımız yanıltmaz dediğim gibi kuponlarımızı bu şekilde artık e, yayınlayacağız analiz e, çok uzun sürüyor arkadaşlar ve bazı arkadaşlarımızın kafası karışıyor yani alamıyorlar verim alamıyorlar o yüzden kupon şeklinde sunmayı e, sunmaya karar verdik sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız kuponlarımız bu şekilde arkadaşlar değerlendirmek isterseniz hepinize bol şans diliyorum İnşallah yarın çok güzel bir şekilde kapatırız bülteni herkese bol şans bol kazançlar.